Oğlum bu adamlar bizi siker ben size söylüyorum. Hayır hayır şey ya Farvin çok kötü abi. Farvin bullslanmış sürekli yani, benim gibi. Benim <gülüyor> gibi. <gülüyor> ben <de gülüyor> Üzüldüm şu an. Hayır <gülüyor> ya. Alamaz ya. Onu biliyorum. Vurmak. Karşı hadi bakalım. Hadi bakalım. O Deme, zaman bi... zaman bi neyimiz var? bir gardımız var evet. improved armor'lı pike'lı Pike'lı mı? Javail'inle mi? Bakala. Hadi pike'lı olsun Hadi bakalım TIK TIK var? gardımız var improved armor'lı Pike'lı mı? Pike mi? Pike hadi pike'lı e, dalmamız yok mu bizim? Tık, tık. oradan git bir base'den ok atacağım Geçer, gel. Ben okçu kardeşlerimi koruyum var. Yemezler Ben yedim ama o yemedi Ben okçu kardeşlerimi koruyun bari O geldiğini söyleseydin. Hop tepeye Aa, çıkmış var. Tepeye çıkmış Bak bak bak bak bak Okçu geldi geldi Göremedim ki çok hızlı geldi Aa bunlar biraz sıkıntı mı olacak? <gülüyor> Oha aldı beni ya. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Herkes main'ini alsın ya. ya. Atı geliyor. Atı geliyor. Nasıl munu koyup sana ese attım lacıayla? Böyle bir şey yok Bayrağı de oynayalım. Tamamdır. Yuha munu He gel git gel Canım sıfır zaten Ya. Gel <gülüyor> Kargayı alabilir miyim? Teşekkürler Öldü ya. Gelmiş canım ya. Canım sıfır olduğu için şu an korkuyorum Bu adam iyi süver oynuyor vallahi. Geldi okçu Ayıp gel Öldüm mü lan ben ha. Öldürüm. Ha onu ben de ayırt edemiyorum. Yere düştüğünde bazen öldüm mü ölmedim mi? Geldi geldi orada <gülüyor> What? <gülüyor> okay. Bak da okçular var. Ne alsak? Hadi memlük alalım. <gülüyor> memlük memlük alalım alalım. Geliyorum şimdi. Bagda okçuları var. Kaşar bir almanız lazım. B'de bir okçu bir fiyade var. Okçu, oku bitmiş bagda. Geldi gibi. okçu. Ay, ben ben de iki kere vurdum ata Üç oldu. Ölmüş mü lan? Hemat'la beraber mi öldün? Nasıl oluyor? <Gülüyor> Güzel Çok iyi abi. 4 kill de almazsın be. Bu kadar iyi oynamazsın hani. Bu ne orospu çocukları anasından Oğlum, buna, buna kadar bekliyordun. Pek... bir yardım atın ya. Adam 3 f1 atıyor ama. Kanka, ay Abi, ne oğlum? Saklan Ölgelerim yani kaç? Bitti zaten bitti bitti. Morallerim. Hayır, abi, hayır bitmedi daha var. Oğlum o renk ne öyle? Sevik gözüküyor Aynen. Saklanın baba basmaya gerek yok onlar gelecek. Nasıl onu ıslandı lan? Ay ayı kokuyor. Ben tutuyorum adamı. Merkez olma. Hayır o şey demon. Ben olamam oğlum ben o kadar iyi okuyamam. Doğdu biri daha Atlı sanırım sesinden Niye Discord gelmiyor bu adam? İngilizce yok. de konuşuruz arada Şey yok mikrofonu yok ihtiyacı duyuyoruz zaten Beraber takılıyoruz biz. Ya dinliyor kanka gerekmiyor yani şey Takım oyununu biliyor Nerede sonuncu orada mı? Oha kaç vuruş tankladı lan o Ben iki kere öldüm ama çok rahat 300-400 bırakmış bırakmışımdır, ölmediler. O bugdaki Arthur'ı iki kere vurdum. S sıfır asistim var o yüzden. Asistim var o yüzden. Ee. Yani i̇şte o yüzden saçma bir sistem. var. Devam et. Asist sanırım 50 üstü vurman gerek. Bış bış bış. O ne lan? Arkadan bir de disco müziğe Yakınlaştım hala. Göster alım. Şey, koltuklu gelebilir soldan. Dikkat edin. Ee, ha, okçunu bir de alamadım lan. Ah be, ulan var ya. O da salak salakçı. Öldü bir atlısı. Memlük öldü. Çok iyi. Nasıl öldürdünüz lan? Adam? Okçu e, koltuk attım. Okçu 52 vurdum. E, C'ye gidiyorlar. Ortada Ç şey var, tahtalıkta okçu var. Ayağımına koyma, okçular iyi ha. O kalanları avlasak et. Adam yumruk da vurdu. C'deler, C'deler dikkat. İki okçu evet burada. Arkalarından dolaşıyorum. Bir okçu burada, yanımda, bir okçu ananın da mı? Dört okçu mu bunlar? Ben de okçu olum, de okçu o, oluyorum uçaları... abi. Hay sik. Okcunun ikisi de low HP baba. Biri hs yedi öbürü body yedi. Bayraklara dikkat edelim beyler. Abi hepsinin canı az donları 27 vurdum şu arada, okçu soldaki ara, okçuya. Fagun orada. Hangi ara? Karanlık bir yer var ya iki şeyin arası. Solda bak. Ben içimden bastıyor lan. 33 öldü. Hepsin cana öldü. Bey yalıyor. Bir tane daha okçu var Bazelerinde 31 Yardımın lazım buraya Siz yaşıyor musunuz? Güzel Bir tane daha vardı orada Son, orada. Son öldüren kim bilmiyor Son mu o adam? Dikkat edin. 31 daha vurdum. Öldü. Bayrak bizde mi onlarda mı? Bizde. Fark etmez. Burada ben. okçu, burada burada gel bak Nerede? önümde. Ha okay. <gülüyor> Allah koy. Alayına. Ne kadar güzel havuz yok mu ya? Hayır hayır. <gülüyor> ben mimlik oynuyorum. İyi oynarlar, toksik de değiller. Faravini'ye bir boost da. Dedim abi. Bilmem de oğlum orada bir okçu var. Aman kodum çocuğu 3 kere ardarda arda vurdu ben atla giderim. Süverle şimdi. Fazla katle Okçusu iyi vuruyor yani. Aynı anda gitsek ya çangı. Gitsek rush girsek aslında sikebiliriz. Hadi o zaman. Abi. Hadi o zaman. <gülüyor> Dın dını Önden dını dını ben kendimi fedayi ediyorum. Dombramı Allah. Evet. <gülüyor> Güzel fedayı. Bayram et. Bağa girdi. Mızrağı da öldürürüz ki. Ya yani tek başına alacak. Aha ben de baka çıktım lan Atla. Nasıl çıktınız? Orada bir zıpladım. Geldi atlı. B'ye doğru gidiyor. Reis evinden aldım adamı ya. Ne oldu be? Bunu. Şila okçu. Bayrak da alalım beyler. Biri CH'ye alsın. Dayanjo. Geldim. <gülüyor> Düşürdüm adamı. O nasıl bir vuruş? Oğlum animasyon vurdum. bile yapmadı ya. Çok saçma. Animasyon bitmeden ok yiyorsun. 38 vurdum ona. Ya hızlı. <gülüyor> Baga çıkan adama evinden nasıl alırsın? Kulağından tutup. <gülüyor> ya da çok iyi do ya. Kurtulduğunu zannediyordu. atla bir çıktı ya anlamamak <gülüyor> Biraz kolaydı sanki ya. Şeye göre biraz daha zevk aldım açıkçası yani bur gecesi. Aynen zevkliydi. Full attı beklemiyorlardı bir anda yırttık.